De perisi var, Saduki var Bayalarından sakının heyecanlar Yobaz var, Banaz var, Softa Dimbaz var Bayalarından sakının heyecanlar Yobaz var, Banaz var, Softa Dimbaz var Mayalarından sakının heyecan bak Ekmekten, hamurdan söz etmiyorum İsa ekmek verir, güveniyorum Yobazlar, kurnazlar, bunu diyorum Mayalarından sakının heyecanlar Yobazlar, kurnazlar, bunu diyorum Mayalarından sakının heyecanla Servan'ım hep öğretir bu bazlar. Öğrettiklerini kendi yapmazlar Kandırır, aldatır bu hile bazlar Mayalarından sakınıp heyecanlar Kandırır, aldatır bu hile bazlar yıllarından saklımı ey